Venom saldırıyor. Hem de bu sefer yalnız değil. Hadi oğlum. Geliyorum babacığım. Eyvah! Kaçın, çabuk, kaçın olamaz. Hayır, kaçın çabuk saklanın. Hadi saldır oğlum, şimdi. <Gülüyor> hadi hadi çabuk saklanın. Koşun çabuk fakir koşun. <Gülüyor> Hadi polisler sıraya geçin. Şu Venom'dan kurtulalım artık. Biz de varız, buradayız. Venom. Yeter artık, buraya bak. Hazır ol oğlum. Yedi yerdeki adamları şuraya bakın. Hadi oğlum, saldır. Tamam baba. Olamaz Hayır. Aa. Ha. Evet işte böyle. Aa. Yeter <gülüyor> yeter <gülüyor> İşte bu. Defolun bu şehirden. <Gülüyor> Arkadaşlar bir ricam var. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Videoları çekerken istediklerinizi göz önünde bulundurmaya çalışıyorum. Bazen çok heyecanlı bölümler. Bazen aksiyon sahneleri istiyorsunuz. Ama bunları yapmak kolay olmuyor. Siz de lütfen abone olarak ve like atarak desteğinizi gösterin. Ben de aksiyon ve macera dolu videolara devam edeyim. Abone olduysanız ve like attıysanız videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Polislerden kurtulduk güzel. Olamaz Kerem komiser. Bayıldı sanırım. Koşun çabuk koşun. Kerem komiserin odasında saklanalım. Umarım Kerem komisere bir şey olmamıştır. Koşun çabuk. Ne yapacağız fakir? Benam geri döndü. Saklanacağız burada. Sakın sesinizi çıkartmayın. Hayır burada saklanamayız. İşte bu hadi herkes gelsin buraya çabuk duvarın üstüne çıkın hızlı olun Burada yakalanabiliriz çabuk çıkmamız lazım buradan Polis merkezine gelebilirler bize saldırabilirler hadi çabuk Bu ağlardan kurtulmamız lazım Kerem aşkım iyi misin beni duyuyor musun Kerem Hüsamettin, hadi Tamam gidiyorum Olamaz yavaş Bizi... Sakın yerden kalkmayın! Yerde kalın! Camlardan bizi görebilir! Hayır! Olamaz! koş Çabuk ya koş! Demedin. Hayır! <gülüyor> olamaz! Kerem Komiser! Kerem Komiser öldü mü yoksa? <gülüyor> olamaz babacım! Rüzgar sessiz ol! Sakın yerden kalkmayın! Sakın. Hemen pencerenin önündeler! Oğlum o minik çocukları bulmamız lazım! Aramaya devam edelim! Hadiroli'sız ben gelmem vallahi. Tepegöz şehir dikilere saldırıyorlar. Nasıl gelmem? Hiç kusura bakma. Ben bu işte yokum. Elin venumuyla uğraşacak değilim ya. Öf Tepegöz, öf! Camlardan uzak durun. Nereden gelecekleri belli olmaz. Granny aşkım bir şeyler yapalım. Ne bileyim yani sopa al saldırışına. Ana, Babam doğru söylüyor. Korkuyorum ben ana. Korkmayın canım ailem. Bize bir şey yapamaz. <gülüyor> Şehirdeki insanları arıyorlar. Hepimizi öldürecekler. Oglem saklanın. İşte iniyoruz. Sıkı tutunun. Şuraya inelim. İşte bu. Bir plan yapmamız lazım. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Hüsamettin sihirli göçlerini kullan. Baba kullanayım. Kullanmasına da ne yapayım? Hüsamettin bak tüm polisler yerde. Kerem komiser öldü mü bayıldı mı belli değil. Bize öyle bir güç ver ki polis yap bizi. Çok iyi silah kullanabilelim ve onlarla savaşalım. Arda abi sen zaten savaşabilirsin. Neyse bizi çok iyi bir polis yap hadi. Tamam başlıyorum. Ha! İşte bu. Nasıl ama? Ee bana neden bir şey olmadı Hüsamettin? Hıh işte silah geldi ama polise dönüşmedim. Arda abi planımız şu. Sen gireceksin, Onların ellerini bağlayacaksın. Biz de uzaktan ateş edeceğiz. Güzel plan. Ay Şu halime bakın. Aslı polise benzedim. Merak etme Arda abi. Gizliğinin altında bir polis giysisi var. Onların elini bağladıktan sonra üstündeki giysiyi çıkartabilirsin. Tamam o zaman. Haydi gidelim. Takip edin beni. Tek yapmam gereken ellerine örümcek ağır fırlatmak. Bu kadar basit. Hey siz buraya bakın. <Gülüyor> Vay vay vay! Kimler gelmiş buraya? Bu cesaret nedir fakir? Sakın kıpırdamayın! <gülüyor> şimdi sorarım size. Hadi Arda şimdi! Ha? Ha? Ne oluyor? İşte bu ateş! Biz <gülüyor> de İşte şunlar arda. Hadi ateş edin boyun şunları. Bu silahlarla bu kostümlere zarar veremezsin. <gülüyor> bu kostümler kurşun geçirmez. O zaman bir de bunu deney. Uha, bu ne böyle? Hayır. Ha, ateş. Ha, anma bunu. <gülüyor> i̇şe yarıyor. Anma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu be, işe yarıdı. Gördünüz mü? Ee, şimdi ne yapacağız? merak etmeyin ha. ne oluyor o iş bende gönderiyorum onları hazır mısınız işte böyle hadi Hüsamettin yolla tamam gidiyorlar ha. güle güle Kerem komiser iyi misin ses ver lütfen şu benim Hala baygın yerde yatıyor. İnşallah bir şey olmamıştır. Hadi hemen hastaneye yetiştirelim. Tamam ışınlanıyoruz. Hazır olun. Tüm kontrolleri yaptım. Kötü bir şey gözükmüyor. Az sonra uyanır herhalde. Hadi Kerem komiser lütfen iyileş lütfen. Anne babama ne oldu? Venom zehirlemiş olmalı. Az sonra uyanır herhalde. Evet görebilirsiniz. Durumu iyi merak etmeyin. Az sonra uyanır. Neden? Ee, zehirlenme sonucu bayılmış. ama vücudunu temizledik merak etmeyin. Evet, Venom'un zehri olmalı. Tamam, sağ olun doktor bey. Kerem, aşkım, beni duyuyor musun? İyi misin Kerem? Lütfen uyan aşkım. Sana bir şey oldu diye çok korktuk. Haa, ha. başım. Ne oluyor burada? Neredeyim ben? Öldüm mü yoksa? Burası neresi böyle? Of. Kerem komiser uyandın. İyi misin? Ha iyiyim iyiyim de bu gördüğüm hayal mi yoksa fakir polis giysisi mi giymiş? Hayal değil Kerem komiserim bakın hepimiz polis olduk. Sırf sizi kurtarmak için Kerem komiserim hepimiz polis olduk. Gördünüz mü herkes burada. Dostlarım sağ olun. Şuraya bak Tepegöz ve ailesi bile gelmiş. Herkes burada. Fakir ben anladım ki sizler benim gerçek dostumsunuz. Bundan sonra kavga etmeyelim. Hep birlik içinde olalım. Öyle olacağız Kerem Komiser. Merak etme. Bundan sonra hep öyle olacağız. Kerem Komiser iyileşip hastaneden çıktıktan sonra Fakirin ailesi ve Kerem Komiserin ailesi bir yarışma düzenlemeye karar verir. Bu parkuru ilk bitiren aile, şehrin en iyi polisi seçilecektir. Kerem Komiserin ailesi ve Fakirin ailesi yarışırken, şehrin dışında Venom belasından pek de kurtulduğumuz söylenemez. Şehirdeki herkes Kerem Komiser ve Fakirin ailesinin yarışmasını izlerken, izleyenler arasında sadece Granny ve ailesi yoktu. Granny şehrin dışına ulaştığında kafasında değişik bir plan vardı. Sihirli güçlerini kullanarak bu planı gerçekleştirmek istiyordu. Bir sonraki bölümü kaçırmayın. Çok heyecan verici olacak.